zaman ben de şöyle yaparım. Hadi. hadi Çevik gelsin hadi. Evet. Çevik gelsin. Evet. Kimi çeviriyor? Evet. evet. Kimi evet. çeviriyorsun? Adınızı hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, bilin ya. Evet. Suç Ne evet. Hattınız suç istiyorsunuz. Evet. Evet. Biz siyasi partinin, siyasi evet. işaretlerinden geliyorsunuz. Evet. Çevik gelsin. yapışın yasalar hiçe sayar. yapmayın bak Bak yüz defa dedik yapmayın şunu. Bundan sonraki tavrımız afaklı olacak. Biz anayasa hakkımızı kullanacağız. Her halükarda kullanacağız. Kullanınız ben de anayasa hakkımı. Tam sosyal suç mudur? Vurma ne vuruyorsun? Ne açın? vuruyorsun? hayır yanılmaz. Abi gelme vurma galiba. Vurdum ha, yani. Dokun Dokunmuyor. Bir, şey bir sana anlatıyorum sana. Açkımı yapacağım diyorum sana. Yok yasakmış. İçeride yapmıyorsun. Bunu sana mı soracağım ya? Bu nedir diyor Bu hükümetin aciz. Ne kadar acizsiniz? Bunu gösteriyorsun. Bunu, bunu. İyi, güzel. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir görüntü. Asla güzel yapın Ha böyle bak. Ne kadar güzel. Çok güzel. Başka? Edil Bey. Başka yapacağın ne var?